Ahmet kardeşimiz bize mangal. Yap kardeşim, yırdınız Yap. Ne oluyor Çatışma çıktı, yok çatışma var. Çeksen oğlum. Yak kardeşim, yaksan oğlum ya şu mangal artık. Yandı mı iyice? Bu da asıksan yandı o zaman. Ne alemde? Alem yok aman akoyim, yanmıyor. Hindistan mutfak lezzetleri aman akoyim şahane bak. <gülüyor> abi nasıl beceriyorsunuz abi ya? Hamcını <gülüyor> koyayım. Burada parti yapmışlar. Ne dedim? İşte, diyorum, ya senin esfini çalıyorum yarım. <gülüyor> ustam, ustam şifa mı hazırlıyorsun? Ananızdış kim yok, kamerasınız <gülüyor> ya. Oğlum dur lan güzelim. Ağa. Şimdi görmüyoruz. Ki. Şöyle alem'e bak. <gülüyor> Bilader, of. Vlog <gülüyor> <gülüyor> çekiyorum, oğlum, çok izleniyor. Enes patrol olacak. Telefon bir düşse var ya ben biraz e, yüksek kurtuldum. Of mangala bak mübarek. Oğlum sen de YouTube'dan parayı buldun değiştin ha bizi getirmiyorsun mangala. Ya bir dakika bekle. Abi aile aileyiz diyor kendini ya. Abi aileyiz diyor. Her... Oğlum gaspedilmeye <gülüyor> <gülüyor> her... gel dikkat edin biri masanın başında kaldı. Suriyeli evet, e... falan geldi gaspede. Bu o surtan şey yer füstü. <gülüyor> Bu da İsim niye veriyorsun? Gerizekalı. Neyse sansürlerim aman akayı. Açım. Biliyorum. Telip Telif ve yok. Ya, ananı sikeyim. Senin yüzünden 2 saat sansüre uğraşacağım. Dani toalsa. Tuş ha? Yarramıyor o zaman yarım. 2 saattir açım açım diyor amına Ortam ortam yarmak gibi. Burada Annen bisiklet var. Oğlum birazdan var. bisiklet süreriz. Bak. Oğlum A101 paket açılışı yapıyorlar. 100 bin izleniyor. Sen de yapsana? Çekirdeğe kaçtı. Aç. İçinden fareboku çıktı böyle. Anlat anlat. Oğlum ürünü anlat amına koyayım. Çekirdek. Ha? Tadı nasıl? Çekirdek. <gülüyor> Çık, tadı nasıl çekirdek diyor. Manzaraya bak. Güzel İstanbul manzarası. Full bina var Amanak'ın manzarada. Şurada da ağaç var. Deniz manzarası yok. Burada da çekirdek yiyen adam var. Burada bunlar mangal yapıyor Amanak. Hindistan sokak yazıyor. Amanak oğlum sikin kalk. <gülüyor> arkada video çekeceğiz arkada sikin Sandalye getirsenize. Sandalye getir haka sandalye Geri zekalı götünün ayakta duramayan bana akım Şuna bir sandalye verin Bu kim? Bu da manitasıyla konuşuyor Abi, be Abi çekenek ister misin? <gülüyor> Haa Suriyeli geliyor Suriyeli geliyor Nerede? Ya, koş koş parka doğru Ama koş Canım arkadaşım manitasıyla konuş. Ananı sikim cızlan cızlan Cızlan Yaktılar ya. Yerize çalı bisiklet ikitlemiş ama ağaca bağlamayı unutmayacağım amına koyayım. Açıkta duruyor. He? ver. Çakmak, çakmağını versene çakmanı oğlum çocuğu. Ver. Ben de değil amir. Sen de kırmızı çakmak sende değil mi? Yok, bende değil. Ben, bana ver, hocam. bana ver. Aga fazla bastırma. Alo. Alo! Alo! Lan sen kime raci okuyorsun kardeşim? Hayırdır amına koyayım. <gülüyor> sen benim kim olduğumu boş ver lan. <gülüyor> bana bak oğlum. Bak. Tenha'da artistlik yapanı kalabalık laf olmaz dur bir saniye lan bırak telefonu dur Abi, lan. Sen neredesin lan bana ne adres ne ver bilader adres Çorumdan laf atıyor Çorum neresi aman akayım lan <gülüyor> Al ya çorum nere aman akayım Ne demiş ya Alo Bir çekirdek alabilir miyim? Artisten mi oğlum? Daha demin lan? Daha demin Ensar Ensar. insar Ne bağırıyorsun lan insar, insar. O değil de okuldan biri bana Ammonakoy'um kim bilir ne diyecekler ha. <gülüyor> Yere tükürme orospu çocuğu. Hindistan sokak mangalı. Beyler bu hang kimin anasının mı? Ferhat'ın Ferhat anasının anı. Mangalar sadece tahtayı pişiriyor Ammonakoy. <gülüyor> lan çayın... Çay yok. Orospu. Ya senin Çok kamera... Ağzınızı suçayım. <gülüyor> Aa harbi lan oğlum unuttuk lan. Sizden kafanızı şansı yedin. <gülüyor> Ateş yok Ammonakoy. Konuş konuş kardeşim konuş sıkıntı yok. Adam üstten çekim video yapıyoruz zaman akay. Bir de alttan çekim kamera düşecek. Aslında. <gülüyor> <gülüyor> Eder bisiklet videosu çekecektim ama duramıyorum zaman akay. Bu ortam <gülüyor> süper. Süper. <gülüyor> ben ne diyorum bu niye gitmiyor zaman akayım lastiği kitlemiş. Harikasın kardeşim. <gülüyor> Bir gire Can you fix it dark? Can you? Alo? Hop bakkala yolladım aman abi <gülüyor> Bak bak Yaktı aman abi olsun <gülüyor> Elini kanunu çe çevir çevir Şuraya yani, bak şuraya bak <gülüyor> bak <gülüyor> Oğlum iki saat tavuğu yapamadılar Yemin oğlum yemin Yemekten tamam sonra, Yemekten sonra yemekten tamam. sonra Cips yiyoruz aman akbim Asmr e ya, videosu şey çekin mi? Aman ak olduklarım Mangala yakamadı Biz yokuş çıkıp Allah Allah inene Allah kadar Allah. inşallah Yakmış olurlar ya senin kafanı sik Arkadaşlar kömürle geldik burası çok korkunç Çok içeride <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak bak Oy. Neyim var ya Okey hareket yap Arıktı bu. Gene görüyor musun? mısın amına koyayım sen ya? <gülüyor> ya olay siklemez evet. Tavuğu beceremedik köfte yapıyoruz amına koyayım şimdi. Evet, arkadaşlar Baba Pro 31'den selam olsun. Ya oğlum biz sikide beceremediniz ya. Şey ver, Sonunda amına koyayım yemeği şey ver, hallettiler. Onur on diyor. Oğlum <gülüyor> markaya bak lan lekola Orada, diye marka mı olur amına koyayım. Şey, o Hocam bir Tabak, şey. ASMR videosu çekeceğim, 3 boyutlu. <gülüyor> evet arkadaşlar, bugün Kadıköy'de yemeğe çıktık. Kadıköy'deki yemek mükemmel. Ben buna 250 lira ödedim. Oğlum bari çekirdek dökün, aldıma neyse lan buna Çek çek. Kadıköy'de 250 liraya aldığım yemek. Şey köfte görüyorsun kardeşim, bak evet. Türkiye'de deyiyoruz ya, bak köfte görüyorsun, pilavı <gülüyor> görüyorsun, <gülüyor> çatala bardağa bakalım. <gülüyor> bana, <in yapıyorsun> ya. <gülüyor> bana versene ben içerim. <gülüyor> Bunu da atamam <gülüyor> <bakıyorum. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakın bakın, aman akıdım <gülüyor> fakirler, hayatınızda <gülüyor> hiç köfteydiniz <gülüyor> mi lan? Eyvallah. Oğlum köftedir ikisi. Evcari sofrası yaptınız oğlum arkadaş. Bardağım mı yok <gülüyor> bana koymadım. Ne istem başka. Bana, ben, ben, ben, bana ben bana koy. Ben ne iç Herkes oğlum. Bardağa ve. Muhammed fulya mına koyayım köfte. Gel gel fulya. Arkadaşlar ben, pilavla. Abi, çatalla pilav yiyoruz amına Oğlum kaşık ya. Bana niye çatal verdiniz o zaman orospu çocukları? Çatalla pilav yiyorum amına koyayım. oğlum ben. Köfte, beyler bana bir tavuk at, Kendi, bir tavuk yemin köftes alardı. Ya bana köfte atın koyayım ya, ben tavuk yemek istemiyorum oğlum içinde kan var ama, konuşuyor tavuk ya. Sofraya var, Ramazan sofrası ya. çirkin şey yapıyorum amınakoyim. <gülüyor> <gülüyor> oğlum adam salata ekmek koyuyor ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya beyler ben bardak gibi kalmışım, sizler de. Gerizekalı ya. Çok çok. Oğlum, şey. Oğlum, süre. Oğlum, süre. Oğlum gerçek hayatta şitboz yaşıyor o zaman Ya yani, konuşamadım benim, Bok gibi <gülüyor> Pilava bak Amanakoyim hani, Orası bu çocuğu 4 tane tavuk <gülüyor> yiyor 3 <gülüyor> <Üç> tane benim <gülüyor> fakir sofrası Amanakoyim şuraya bak Arpa şehri yiyiyoruz Amanakoyim <gülüyor> <zaman gülüyor> Oğlum bu pilav değil ki Arpa Amanakoyim <gülüyor> Lan <gülüyor> <gülüyor> Önce laf ediyor <gülüyor> sonra beğendim diyor yurdun Hayır, çok olur. Çok olur. <gülüyor> ortam çok iyi mükemmel tamam, her şey ön numara <gülüyor> arpa şehrin ama ne kadar sana yediğin şey burnundan çıktı lan beyler yedik bu arada bak, orası <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> olucan bu kaçıncılar lan 30 tane ödü <gülüyor> Rekor kırıyo pez emek Ye bir tane daha ye bir tane daha ye Lan bir tane daha ver Ahmet bir tane daha versene oradan Yesin doğdayım, doğdayım, doğdayım. Yok yok ya, ye, paşam, yersin bayan. yersin paşam yersin. Hadi hadi Aga vallaha yersin Hayır hayır Aga yersin Dayemem dayemem Tamam Aga hayır hayır hayır Dur dur kuşcam Yersin oğlum yersin nasıl sıkıntı yok Kuşcam şu an mangaldan dönüş yapıyoruz. Çok zorlu bir çekim aman akıyım. Araba geçip duruyor. Parma var ama sesim gelmiyor büyük ihtimalle. Ahmet! Bak Ahmet bile duymuyor. Eşek gibi bana bunu verdi. Eşek gibi. Aşıyorum ben bunu. Ortam bir Ortam iyi. Ortam iyi. Aa, bizimkiler geçti lan. Dur lan kaydı durdurayım. Yoksa önce zabana. Evet hala tüneldeyiz. Çıkış az kaldı. Kurtulacağız Allah Allah izin verirse bugün kurtulacağız. Abi, ne yapalım? Onun bizim kulaşı etti. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu tüneli. Şu tüneli. Bizi şu tüneli. Şu tüneli bize yürüttürdüler. İnşallah gözükmüştür. Şöyle çekildi. Şu kadar tüneli yürüdük. Şimdi çıkışa doğru geldik. Burası neresi bilmiyoruz. At becikler iler işte burak. Ilade. Şu yok, an a akbirimiz yok ki Fakir için ki İsmini cismini bilmediğimiz bir yerdeyiz oğlum burası neresi yaa <gülüyor> Demin kamera fokuslamadı o yüzden yarım saat bekledim Minibüs var mı ee, ama Oğlum de. ya ben böyle bir şey görmedim kral bu abi, ne ya Vallahi abi. yoruldum Ya binmek bence yürüyecek o kadar yürüdük Devamı <gülüyor> gelir bence ha, devamı da Harbi. Oğlum e sen e niye o. çocuğun eline verdin Benim elime kim ver Aynen, sen bilme, Kral şimdi yani o çocuk sen büyüksün ayıp ediyorsun he aynen, aynen. O, Ben 5 yaşında çocuk bak. 9'a gidiyor Şu beyler diyor ki sağdan Aksaray'a gidebilirsiniz ama sağ baktığımız zaman yol kapalı amınak şey, evet. onun. Bak bak. savunma bakanlığı çıkıyor Aksaray buraya bir girin askeri yer Bordara ve film çekmek yasaktır. Nasıl lan? İçeride değilim ki, içeride değilim. İçeride değilim. İçeride kapat, kapat, kapat, değil. kapat kapat kapat değil. Bakın cami bak, cami çekiyorum lan şu an. Cami var. Beyler eve gidemezsen kötü camide kalırız. Erdoğan'ın icraatı işte kardeşim. Abi, minibüse bak ne kadar hızlı gidiyor ya. Yazık. Ayıp valla abi. Eee işte Ayıp, öyle güzel yerler falan, köprü var işte. Hep bunlar Tayyip'in tabi. Şimdi ezan Allah okunuyor. En iteklendiriyor ha. En iteklendiriyor ha. Allah'a Ezanı sen mi okuyor hocam okuyor oğlum ya Evet malları bıraktılar şurada fotoğraf çekiyorlar Şu ortama bak Devletimiz çalışıyor bir bari köprüye bak be Of Oğlum biri var ya şunları alıp kaçsa ben Vallahi koçumak umrumda bile